Bugün Amerikan enflasyon verisi geliyor. Piyasalar çok heyecanlı bekliyorlar. Hem çekirdek enflasyon hem de tükeci fiyatları endeksi gelecek. Ve bizim ekonomistler bunlar ilgili yine acayip şeyler söylüyorlar. Oysa yüzden bunu aslında hesaplamak çok da karmaşık bir süreç değil ve gerçekten doğru bir öngörü geliştirmek mümkün. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Bu ayki enflasyon düşüşü çok büyük olmayacak. Hatta belki enflasyon hiç düşmeyecek. Bunun sebebi bir takım faciaların olması değil. Bunun sebebi baz etkisi dediğimiz temel matematik etki. Hatırlarsanız Mart ayında yıllık enflasyon %6'dan %5'e düşmüştü bir anda. Bunun sebebi bir önceki yıldaki Mart ayı enflasyon verisinin çok yüksek olmasıydı. %1'lik enflasyon vardı orada. Tabi %6'dan %1'i düşünce bir anda 5 puana enflasyonumuz iniyordu. Üzerine 2023 ayı Mart ayı aylık enflasyonu düşük gelince enflasyon %6'dan 5'e sert bir şekilde düşmüş oldu. Maalesef bu ay öyle olmayacak çünkü Nisan 2022'ye baktığımızda enflasyon sadece %0.4. Neydi en son enflasyonumuz? %5'ti. Oradan %0.4'ü düşürsek elde ne kalıyor? %4.6. E %4.6'nın üzerine %0.3, 0.4 enflasyon bir ekleseniz yine %5'lik enflasyona geri dönüyoruz. Yani bu ay enflasyon düşmemiş gözükecek. Hatta 2023 Nisan enflasyon aylık olarak biraz yüksek gelirse yıllık enflasyonu yükselmiş gibi gözükecek ve yine herkes paniklere kapılacak. Bizim ekonomistler gördünüz bu bak yapışkan diyecekler vesaire vesaire. İşte bunları pek kanmayın diye bugün size oldukça detaylı hesaplamalar hazırladım. Kafanız rahat olsun, paniğe kapılmayın diye. ben dinlemeye devam edin. Peki, ne gelecek Nisan ayı enflasyonu? Bununla ilgili de sizler için basit bir tablo hazırladım. Çünkü bu rakamı bulacağız, 4.6 üzerinde ekleyeceğiz. Enflasyonumuzu tahmin edeceğiz. Hazırladım tablonun mantığı gayet basit aslında. Amerika'da enflasyon oluşan temel kalemler, gıda, enerji, çekirdek ürün yani gıda ve enerji dışında kalan ürünler, Bire çekirdek hizmet yani enerji ile ilgili hizmetleri dışarıda bıraktığımızda geriye kalan hizmetler. Onların da tabi alt detayları var. Her bir alt detayın enflasyona etkisi var. Yani hepsinin enflasyon toplam etkisini 100 diyecek olursak, gıda'nın mesela etkisi 13.507, enerjinin etkisi 6.995, çekirdek ürünlerin etkisi 21.593 gibi gidiyor tablomuz. Ve baktığımızda bu tabloda en büyük kalem barınma. Barınma içerisinde tabi ağırlık olarak kira yer alıyor. Ve şu anda enflasyonu tek başına en büyük kalem olarak etkiliyor. 34.473'lük bir etkisi var. Buna biraz sonra tekrar geri olacağız. Şöyle bir çalışma yaptım bu tablodan yola çıkarak. Ocak, Şubat, Mart'taki aylık enflasyonları gerçekleşenlere tabloma girdim. Daha sonra Nisan ayı için tahminler yürütmeye çalıştım. Mesela evde yemek yeme Mart ayında sıfır enflasyon gelmiş. Nisan'da biraz artırdım, Sıfır gitmesin dedim. Dışarıda yemek yeme düzenli olarak altı bas puan gibi gelmiş. Onu azıcık düşürdüm. Çünkü Amerika'da sonuçta belli konularda giderler yükseliyor. Budum'da tüketiciler dışarıda biraz daha az yerler belki de inandım. 5 puanı indirdim bas puan. Enerji emtiyalarında aslında düşüş eğilimi vardı. Mart ayında müthiş düşüş vardı. 4.6 ve 2.3 bas puanlık düşüşler vardı. Niye? Çünkü petrol fiyatları ucuzluyordu dünyada. Nisan ayı için bunu biraz artırdım. Sebebi de Nisan ayında malum OPEC biraz petrolü pahalandırdı. O da pompa fiyatlarına yansıdı. Ve burada oldukça ciddi %0.1'lik bir artış yaptım. Çekirdek ürünlere geldiğimiz zaman ev eşyaları var işte mobilyalar vesaire onda bir düşüş eğilim var onu koruyacağını varsaydım. Giyimde Nisan ayında biraz daha düşüş öngördüm çünkü çok indirim yapılıyor Amerika'da o dönemde tabi yanılıyor olabilirim. Ayakkabıda bir düşüş varmış Mart ayında onu aynen korudum. genel ara satışlarında Mart ayında bir yükselme vardı enflasyona çünkü 0.2 ortalama gidiyordu Mart'ta bir yükselme vardı. Bu çeyrek sonuyla ilgilidir diye düşündüm ve bunu eski ortalamasına getirdim 0.2. İkinci el araçlarda duyduğumuz kadarıyla Amerika'da fiyatlarda ciddi rekabet var. Burada bir eksi, bir bas puan koydum. Araç yedek parçaya baktığımız zaman bunu korudum 0.1 olarak korudum. Sağlık ürünlerinde bir 0.1'lik ortalama var. Mart'ta böyle bir ani spike up yapmış. Onu tekrar bir ortalama çektim 0.3'e getirdim. Eğlence ürünlerinde... ...bir düşüş eğilimi var, onu koruyacağını inanıyorum. Çünkü insanlar tasarrufa gidiyorlar diye inanıyorum. Biraz daha buna az para harcarlar. Eğitim tarafında hep eksi gitmiş... ...o eğilimi koruyacak diye varsaydım. Alkolü içecekler de... 0.3 bir kira hızlanmıyor orada alkol içecekler, diğer ürünlerde de işte ana eğilimin 0.7, 0.5, 0.4 diye koydum. Çekirdek hizmetlere gelince tabi buradaki en tartışmalı konu kira çünkü etkisi çok büyük. Kirada ben düşüşün devam edeceğe inanıyorum çünkü daha belki pek çok videoda anlattım kiradaki düşüşler gecikerek geliyor. Düşüş derken kiralar düşmüyor, enflasyon azalıyor ve bu bir gecikmeyle geliyor ve burada bakarsanız düzenli olarak düşüş devam etmiş. Ben onun bu ayda düşmeye devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki aylarda daha da radikal düşeceğine inanıyorum. Altta da diğer kalemlerde su, çöp, ev işletme giderler, tıpkı bakım, ulaşım hizmetleri, eğlence hizmetleri, eğitim iletişim, diğer kişisel hizmetlerde de bir önceki aya bakıp, genel eğilime bakıp bir takım tahminlerde bulunmaya çalıştım. Bütün bu tahminlerimi bu sol taraftaki ağırlıklarıyla çarptığım zaman ne çıktı enflasyon? %0.29 yani %0.3 çıktı Nisan ayı için aylık enflasyon. Ne vardı elde? 5-04 yani 4.6'lık bir enflasyon vardı. Üzerine 0.3 e ekleyince 4.9 da 5 arasında bir enflasyon gelecek diye düşünüyorum. Aslında piyasada da tahminler bu yönde bu arada. Aylık enflasyonu onlar 0.4 diye tahmin ediyorlar. Yıllığı da %5, %5.1 aralığında gelecek diye tahmin ediliyor. Ben bundan pek şaşmayacağımızı düşünüyorum. Burada bizi şaşırtabilecek iki kalem var. Bir de onları simüle edelim. Eğer barınmadaki düşüş sertleşiyorsa bu ay, göreceğiz tabii böyle olmayacağını. Mesela 0.5 yerine 0.4 oluyorsa bu durumda bir anda en üst taraftaki enflasyon %0.26'ya iniyor. Yani %3'ün de altına iniyor. Bu durumda 4.9 yıllık da manşet da altına inme ihtimalimiz çıkıyor. Öte yandan bunu aynı bırakalım. Diyelim ki Amerika'da enerji fiyatlarından çok olumsuz etkilendiği dönem ve ben burada biraz fazla iyimser davranmışım. Bunu iki katına çıkaralım. Burada ağırlığı epey yüksek. Burada iki ayrı enerji kalemi var. İkisini yükseltelim. Bu durumda da enflasyon %3'e çıkabiliyor. Yani 3.06'ya çıkabiliyor. Yani enerjinin etkisi nispeten kısıtlı. Çünkü kısa bir dönem bir artış yaşandı. Pompalara bir süre yansıdı tabii bu. Ama bütün enerji sektörü alt üst olmadı ve... Mayıs ayında düşüşte de devam ediyor. O zaman özetlemek gerekirse aylıkta %3 civarı bir enflasyon bekliyorum. Yıllıkta da %5-5.1 arasında bir yere enflasyon oturacak diye tahmin ediyorum. Bunlar piyasayı çok üzmezler. Piyasa tabii hep düşsün ister ama maalesef baz etkisi sorunundan dolayı bu ay çok düşmesi mümkün değildi. Ama gelecek ay işler çok değişecek. Neden çok değişecek? Çünkü diyelim ki bu ay yüzde ile tamamladık. Gelecek ay Mayıs ayı enflasyonu, 2022 Mayıs enflasyonu ki %1'e yakın onu düşeceğiz bir anda. Yani %5'ten %4'e gideceğiz. %4'ün üzerine diyelim ki bu ayki gibi aylık ortalamada yüzde %0.4, %0.5 gibi ekleme yaparsak %4.5 enflasyona ulaşacağız yıllıkta. Bir sonraki ayki düşüş daha da sert olacak çünkü Haziran ayı enflasyonu çok yüksek 2022'de 1.2%. Onu düşeceğiz. Bu durumda eğer Mayıs ve Haziran 2023 aylık enflasyonlarda çok kötü sürprizler olmazsa ki hiçbir sebep yok kötü sürpriz için. Çünkü enerji fiyatları da aşağı inmeye başladı. Emtia fiyatları da aşağı inmeye başlamış durumda. E, Amerika'da uzun zamandır kredilerde biliyorsunuz kısıntılar var. İnsanlar daha az tüketebiliyorlar. İşte bir yaza giriliyor biraz ulaşım artabilir, turizm artabilir. Oralarda enflasyon artışı olabilir ama temel olarak baktığımızda Mayıs ve gelecek bu toplam 2 puanlık düşüşü telafi edecek kadar bir yükseliş Mayıs Haziran'da olmayacak. Bu durumda nereye varabiliriz? Bakın bu ayı %5 ile tamamladık. Gelecek ay 1 puan düştü diyelim ki %0.4'te enflasyon geldi. %4.4'le tamamlayacağız. Bir sonraki ay %1.2'lik düşüş var. Bu durumda %3.2'ye iniyoruz. O ay 0.4 enflasyon olsa Haziran sonuna geldiğimizde %3.5, 3.6 civarı enflasyona erişmiş olacağız. Biliyorum kafanız biraz şişirdim ama bunları şunun için anlatıyorum. Yarın bir anda yine panik yapacaklar. Faca, işte enflasyon düşmüyor vesaire. O yüzden bu tablo hep gözünüzün önünde dursun. Bu bir baz etkisi ve bize bu çok net gösteriyor sıkıntı ne olduğunu. Ve Mayıs-Haziran sonunda 3-3.5'ları ineceğimizi gösteriyor. Fakat oradan sonra sorun biraz kötüleşiyor. Çünkü sonraki aylarda dikkat ederseniz hem 2022'nin geri kalan aylarında hem 2023'ün ilk aylarında enflasyon daha düşük seviyelerde ilerliyor. Yani baz etkisi azalıyor. Bu durumda Fed'in %3.5'lardan enflasyonu aşağı indirmesi daha sert bir mücadele olacak. Ama orada ne devreye girecek? Muhtemelen kiralar devreye girecek. Orada ne devreye girecek? Maaş artışlarının sürekli olarak enflasyon artışının altında kalmasının getirdiği fiyat baskıları devreye girecek. Orada ne devreye girecek? İşten çıkarmalar devreye girecek. Çünkü Amerika'da ekonomide yavaşlama olduğu kesin. Ben resesyonu reddediyorum ama yavaşlama olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Bu mümkün. Bütün bunlardan dolayı aslında yıl sonunda %2,5'lar civarına ineceğimizi öngörüyorum. Amerika'da yapışkan bir enflasyon falan yok. Sadece matematiğinin işleyişi bu. Maalesef çoğu ekonomist bunu anlamıyor. Bizim ekonomistler zaten hiç bu kadar detaylı çalışma yapmıyorlar. O yüzden size paylaşmak istedim. Yani %5.1-5.2 gelirse enflasyon ne olur? Piyasalar biraz geri çekilir. Zaten yaptığım canlı yayında pazar akşamı bu enflasyon veristen sonra bir miktar geriye çekilme bekliyorum demiştim. Ama S&P 500'de 3900'leri koruyabilirsek sorunumuz yok. O bir süre sonra tekrar yukarı doğru gidecek. Çünkü o kadar da aptal değil insanlar. Bu tabloya benim gibi bakan çok sayıda fon yöneticisi var. O dünkü kısa panikten sonra olaylar yerine oturdu diye düşünüyorum. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.